Merhaba arkadaşlar ben Ali Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 2018 TYT kimya sorularını çıkmış konuları ve bu konularla ilgili örnek çözümlerini yapacağız. E, 2018 yılında TYT'de kimya ile ilgili kimya kanunları ve atom modelleri, periyodik özellikler, kimyasal türler arası etkileşim, maddenin halleri, Hayatımızda kimya, karışımlar ve karbon kimyasına giriş ünitesi ile ilgili sorular çıkmıştı. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar ÖSYM sorularını çözmemiz e, yasaklandı. Bununla ilgili YouTube'da birçok öğretmen arkadaşa dava açıldı. O yüzden ben de daha önceden e, çözmüş olduğum sınav sorularını e, YouTube kanalımdan kaldırmak zorunda kaldım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Geçmiş yıllarda TYT kimya ile ilgili çıkmış konularda konuları analiz edip geleceğe dair bazı tahminlerde bulunacağız. Kıymetli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi e, burada kimya 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında TYT konularında 10 tane TYT konusu var biliyorsunuz. Bu konularda Hangi konulardan kaçar soru çıktığı yıllara göre tablomda belli arkadaşlar. Şimdi 2021 yılına dair birkaç tahminde bulunmaya çalışacağız. Tabii ki tahminlerimiz farazi yani örnek. Kesinlikle yani çıkar ya da çıkmaz diye kesin bir kanımız olmamalı. Tüm konulara yeteri kadar çalışmalıyız arkadaşlar. Şimdi 2000 18 TET sınavı tytye giriş e, 2018 yılında gerçekleşti. 2018 yılında kimya biliminden 2 soru çıktı. E, 2019'da hiç soru çıkmadı. 2020'de 1 soru çıktı. Muhtemelen 2021 yılında da yine 1 soru çıkacaktır arkadaşlar. Atomun yapısı 2018'de e, atom ve atomun yapısı 2018'de hiç soru çıkmadı 2019'da bir 2020'de bir muhtemelen bu yıl yine atom ve atomun yapısı konusundan bir soru çıkacak arkadaşlar. Geçen sene periyodik özelliklerden hiç soru çıkmamıştı. Bu sene ise periyodik özelliklerden bir soru bekliyorum ben. Maddenin hallerinden bu sene soru çıkmayabilir arkadaşlar. Kimyasal türler arası etkileşimde her yıl en az bir soru çıkıyor. Arkadaşlar 2018 ve 2019 TYT'de kimyasal hesaplamalar çıkmamıştı. Ancak ben ile ilgili özellikle 2021'de bir soru çıkacak diye bekliyorum. Temel kanunlar 2018'de bir tane soru vardı arkadaşlar. 2021'de de ben buradan soru beklemiyorum. Asitler bazlar tuzlardan yine bir soru çıkabilir arkadaşlar. Karışımlardan e, bir soru da buradan çıkabilir. Kimya her yerde de 2018 ve 2019'da birer soru çıkmıştı. Ben bu sene buradan da soru çıkacağını pek düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü 7 tane soru sorulacak. Muhtemelen arkadaşlar bunlar çıkabilir. Evet şimdi 2018 yılında hangi konulardan sorular çıkmış ve bu konulara ait örnekleri e, çözmek için e, geçiyoruz arkadaşlar. Evet 2018 yılında dediğim gibi e, kimyanın temel kanunlarıyla ilgili bir soru çıkmıştı. Yine Dalton Atom Kuramı ile ilgili bir soru çıkmıştı. Şimdi e, Dalton Atom Kuramı'nı açıklayalım arkadaşlar. Dalton 1805 yılında bugünkü atom modelinin ilk temellerini attığı bir atom modeli ortaya attı. Ee, aynı zamanda Dalton katlı oranlar yasasını bulan bilim insanıdır. Peki Dalton ne demiştir arkadaşlar? Dalton elementler kimyasal bakımdan birbirinin aynı olan atomlar içerirler. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Yani bir demir atomuyla. Bir hidrojen atomunun birbirinden farklı olduğunu ifade etmiş. Kimyasal bir bileşikle ilgili iki veya daha çok sayıda elementin basit bir oranda birleşmesi yani sabit oranlar kanununa vurgu yaparak e, bileşiğin bu şekilde meydana geleceğini söylemiş. Kimyasal tepkimelere giren maddeler arasında kütle ilişkilerine istinaden Dalton atomların bağıl kütlelerini de bulmuştur arkadaşlar. İlk olarak Dalton bulmuştur. Yani kütlenin korunum kanununa burada vurgu yapmış. Şimdi sorumuza baktığımızda e, aşağıdaki yargılardan hangileri Dalton atom kuramı ile açıklanabilir diye bir sorumuz var. Birinci yargımız kütlenin korunumu sabit ve katlı oranlar kanunu. Arkadaşlar demin de ifade ettiğim gibi bağlı kütleleri hesap etmiş bileşiklerin oluşmasına e, basit bir oran vardır demiş ve katlı oranlar kanunu zaten kendisi ortaya atmıştır. Birinci yargımız doğrudur. Farklı element atomları birbirinden farklıdır. Evet arkadaşlar hidrojen ve demirin veya farklı elementlerin atomlarının birbirinden farklı olduğunu ifade etmiş. ikinci yargımız da doğrudur. Bileşikler farklı element atomları içerir demiş. Yani zaten şurada iki veya daha çok sayıda elementin basit bir oranda birleşmesi sonucuna meydana gelen bir madde olarak bileşiği tanımlamış. Demek ki bileşikler en az iki farklı cins atom içerir. Bunu da e, Dalton Atom Kuramı ile açıklayabiliriz. O halde doğru seçeneğimiz E oluyor. İkinci sorumuza geldiğimizde arkadaşlar ikinci sorumuz e, kıymetli arkadaşlar periyodik sistemle ilgili e, periyodik sistemle ilgili bu soruyu çözebilmek için arkadaşlar periyodik özellikleri bilmemiz gerekiyor. Öncelikle bir kısaca periyodik sistem özellikleri ile ilgili bilgiler vereyim arkadaşlar periyodik sistemde e, periyodik sistem özellikleri 8 tanedir bu 8 tane periyodik sistem özelliklerinden ametal özellik atom yarıçapı elektron ilgisi ve elektronegatiflik metal özellik iyonlaşma enerjisi e, özellikleri acemi kuralıyla buradaki acemi kuralıyla anlatılabilir arkadaşlar. İki farklı özellik var. Ondan ilk önce bahsedeyim. Biri atom numarası diğeri de kütle numarası arkadaşlar. Her ikisi de soldan sağa ve yukarıdan aşağı artar arkadaşlar. Öncelikle bunları söyleyelim. Atom numarası ve kütle numarası soldan sağa gidildikçe veya yukarıdan aşağı inildikçe artan özelliklerdir. Şimdi gelelim acemi ııı ee, kodlamamıza. Buradaki A ametal özelliği, C yarıçapı, E iki özelliği, elektron ilgisi ve elektronegatifliği, M metal özelliği, I de iyonlaşma enerjisini ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi burada sessiz harfler kardan adamı metodudur diye yazmışım. Siz de ne yapabilirsiniz? Bu şekilde kodlayabilirsiniz. İki tane sessiz harfimiz var. C ve M harfi biri atom yarı çapının, bir de metal özelliği gösteriyor. Kardan adamı şöyle basitçe baktığımızda yukarıdan aşağı artan, soldan sağ azalan bir şeydir. O halde yazalım soldan sağ gidildikçe azalır, yukarıdan aşağı gidildikçe artar. İkisine de bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Hemen altında sesli harfler tersidir demiş. Sesli harflerde yani ametal özellik soldan sağa artarken Yukarıdan aşağı azalır arkadaşlar. Elektron ilgisi ve elektronegatiflik de soldan sağa artar. Yukarıdan aşağı azalır. Genellikle azalır diyeceğiz. Birazdan bu genellikle kelimesini açıklayacağım. İyonlaşma enerjisi de artar ve azalır diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bilmemiz gereken iki önemli özellik var. Elektro ilgisinde flor-klor. Bakın yukarıdan aşağı azalır derken 7A grubunda halojenler grubudur burası. Halojenler nedir bu halojenler? Flor, klorun burnunu ısırdı. Ee, burada arkadaşlar 7A grubunda elektron ilgisi yukarıdan aşağı azalması gerekirken klorla florun yer değişikliği vardır. Yani klorun elektron ilgisi flor'dan daha fazladır. O yüzden birinci kuralımız bu. İkinci kuralımız ise iyonlaşma enerjisinde 3 aşağı 5 yukarıdır. Sadece A grubu elementler için geçerlidir. Şimdi iyonlaşma enerjisi soldan sağa gidildikçe artar değil mi? Yani 1 A'dan 8 A'ya doğru gidildikçe artması gerekirken burada 3 aşağı 5 yukarı kuralını uygulayacağız. Nedir 3 aşağı 5 yukarı? yukarı kuralı. Arkadaşlar 1A grubunun iyonlaşma enerjisi küçüktür 3 aşağı diyor. 2'nin yerine 3'ü koyacağız. 3A grubundan o da küçüktür 2A grubundan. O da küçüktür 4A grubu. Şimdi 5 yukarıya çıkacak demek ki 6 aşağı inecek. O da küçüktür 6A grubundan. O da küçüktür 6A grubu da küçüktür 5A grubundan. 5A grubu küçüktür. 7A grubundan. 7A da küçüktür. 8A yani iyonlaşma enerjisi en büyük olan zaten bildiğiniz gibi soygazlardır gazlardır. Ee, soy gazların enerjisi çok çok çok çok büyüktür. Evet. Bu iki kuralı öğren öğreniyorsak yani bilirsek arkadaşlar buradaki ACM kodlarını e, kesinlikle e, sorularımızda kullanabiliriz. Atom ve yapısıyla ilgili Ezberlemeniz gereken e, bir iki kural daha var. İlk 20 element için değerlik elektron sayısı 1-2-3 olanlar. Bunların içerisine hidrojen, helyum ve bor girmiyor. Tüm elementler metaldir. Değerlik elektron sayısı 4-5-6-7 olanlar da ametaldir diye bilmemiz gerekiyor. Evet şimdi lityum, azot ve flor elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi azot elementi metal olarak sınıflandırılır. Biz bu lityum, azot ve floru arkadaşlar hemen atom numaraları belli. E, nötr halde oldukları için 3 protonu varsa 3 tane de elektronu vardır. İlk yörüngeye 2 elektron, son yörüngeye 1 elektron geliyor. Arkadaşlar lityum 2. periyot. Bakın 2 e, katman olduğu için 2. periyot. Değerlik elektron sayısı da 1 olduğu için 1 A grubu ve metal olarak yazabiliriz. Hemen altına azotlu da aynı şekilde elektron dağılımını yapalım. 2 5 Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki katmanı var. ikinci periyot 5A grubu. Değerlik elektron sayısı 5 olduğu için azotun ametal olduğunu yazabiliriz. Floru da yazalım. Floru da şu şekilde yaz yazalım arkadaşlar. Yine buraya yapalım sırayla. Florun 9. Yani ilk yörüngeye 2 elektron, ikinci yörüngeye de 7 elektron geliyor yine ikinci periyot 7A grubu olduğunu değerlik elektron sayısı 7 olduğu için bunun da ametal olduğunu yazabiliriz. Yani periyodik sistemde arkadaşlar bunlar sırayla lityum, e, azot ve flor olarak soldan sağa sıralanacaktır arkadaşlar. Şimdi azot elementi metal olarak sınıflandırılır diyor. Biz ne bulduk ametaldir O halde a şıkkı yanlıştır. Birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan element flordur arkadaşlar. İyonlaşma enerjisine baktığımızda soldan sağa gidildikçe arttığı için arkadaşlar iyonlaşma enerjisi soldan sağa gidildikçe artıyor. O halde florun iyonlaşma enerjisi en büyük olacaktır. En küçük değildir. O halde B şıkkı da yanlıştır. Atom yarıçapı en büyük olan element lityumdur arkadaşlar. Atom yarıçapı soldan sağa gidildikçe azalır. Yukarıdan aşağı inildikçe artar. Aynı periyotta olduğu için soldan sağa gidildikçe azalıyor. O halde azalıyorsa en büyük e, yarıçap lityumdur. Yani lityum büyüktür azot'tan, o da büyüktür flor'dan. O halde doğru cevabımız C seçeneğidir. Atom yarıçapı en büyük olan element lityum elementidir diyeceğiz. Evet yine devam edelim. Lityumun elektron alma eğilimi azotunkinden daha fazladır. Arkadaşlar şunu da bilmemiz lazım. Metaller e, elektron verme eğilimindedirler. ametaller elektron alma eğilimindedirler. Yani metaller bileşik oluştururken A metallerle bileşik oluştururlar. Ve A metallere elektron verirler. A metallerde elektron alırlar. O halde değişikliğimiz da yanlıştır. Azotun elektronegatifliği. Florun elektronegatifliğinden daha büyüktür diyor. Arkadaşlar elektronegatiflik gördüğünüz gibi soldan sağa gidildikçe artıyor. O halde soldan sağa gidildikçe arttığı için azotun elektronegatifliği florunkinden küçük olacak. Ama burada ne demiş daha büyüktür demiş. Bu da yanlıştır. Doğru seçeneğimiz C şıkkı oluyor. Üçüncü sorumuza girdiğimizde arkadaşlar üçüncü sorumuzda da kimyasal türler ve türler arası etkileşimle ilgili bir sorumuz var kıymetli arkadaşlarım şimdi kimyasal türler ve türler arası etkileşim konusunda bağ yapısını polar ve apolar ve iyonik metalik bağ olarak ayırmıştık ne diyor potasyum klorür, hidroklorik asit ve hidrojen molekül maddelerindeki atom veya iyonlar arasındaki bağ türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Kıymetli arkadaşlarım potasyum 19'muş. Hemen e, ne yapıyoruz? E, elektron dağılımını yapıyoruz. 2, 8 10 oldu. 8, 1. 4. periyot 1A grubu. O halde bir metaldir arkadaşlar. Metaller e, sadece ametallerle elektron alışverişiyle İyonik bağlı bileşikler yaparlar. Klora bakalım. 17'dir arkadaşlar. 2, 8, 7. Gördüğünüz gibi buradaki elektron buraya gelecek ve ikisi de oktete tamamlayacak. Yani 8 elektrona tamamlayacak. Son yörüngelerin ve kararlı hale geçecekler. Yani klor ametaldir arkadaşlar. Aradaki bağ iyonik bağ olacaktır. Yani potasyum klorür iyonik bağ olacak. A şıkkında doğru. B de yanlış. D de yanlış. E ve C şıkkında da doğru. Arkadaşlar hidroklorik asite baktığımız zaman hidrojen 1'dir arkadaşlar. Ne demiştik hidrojen halim ve bor hariç değerlik elektron sayısı 1 olanlar metaldir. Ancak hidrojen bu kurala uymaz. Hidrojenin ametal olduğunu ezbere bilmemiz lazım. Hidrojen bir ametaldir. Klorda bir ametal olduğunu daha önceki örneğimizde gördük. Bunların arasında elektron ortaklığıyla kovalent bağlı bileşikler oluşur arkadaşlar. Kovalent bağlı bileşikler yani elektronları e, ortaklaşa kullanırlar bunlar. E, kovalent bağlı bileşikler polar ve apolar kovalent bağ olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer e, farklı A metaller arasında bir bileşik oluşmuşsa arkadaşlar buna e, polar kovalent bağ, aynı A metaller arasında bir bileşik oluşmuşsa buna da apolar kovalent bağ denir. E, Hidroklorik asidin polar kovalent bağlı olduğunu buradan çıkartabiliriz. A şıkkında doğru. B'yi elemiştik. C'yi de elemek zorundayız. E'yi ee, e de elemek zorundayız. Doğru seçeneğimizi ikinci bileşiği incelerken bulduk zaten. Hidrojen molekülü arkadaşlar. Onu da şuraya yapalım. Hidrojen birdir. Ee, bir elektron alır ancak e, değerlik elektron sayısı birdir ancak A arkadaşlar. İki hidrojen elektronlarını ortaklaşa kullanarak şu şekilde bir dubleti tamamlayarak ikisi de kendine bu şekilde bir kovalent bağlı birleşik oluşturur. Arkadaşlar aynı ametal atomlar arasında oluşan kovalent bağı apolar kovalent bağ denir. Yani bu da apolar kovalent bağlı olacak. Doğru seçeneğimiz A şıkkındadır. Dördüncü soruya geçtiğimizde arkadaşlar dördüncü soruda e, aşağıdakiler Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar burada sabit sıcaklıkta kaynama sıcaklığı, kaynama noktası büyük olan sıvıların buhar basıncı da büyüktür diyor. Arkadaşlar sabit sıcaklıkta kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantılıdır. Bunu bilmemiz lazım. Bakın aynı sıcaklıkta kaynama noktası büyük olan sıvıların buhar basıncı düşüktür. Şurada moleküller arası çekim kuvveti büyük olan sıvıların buhar basıncı düşük kaynama noktaları yüksektir. Yani e, arkadaşlar kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantılıdır. Kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantılıdır. E, kolay buharlaşabilen uçucu sıvıların buhar basıncıları yüksek, kaynama noktaları düşüktür. Buradaki kuralları bilmemiz gerekiyor o zaman. Arkadaşlar sabit sıcaklıkta kaynama sıcaklığı, kaynama noktası büyük olan sıvıların buhar basıncı da büyüktür diyor. Birinci yargımız yanlıştır. İkinci yargımız ağzı açık bir kapta. Sıvı buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olduğu noktaya kaynama noktası denir. Arkadaşlar kaynama noktasının tanımıdır bu. İkinci yargımız doğrudur. Yani iç basınç dış basınca eşit olduğu anda sıvı kaynamaya başlar. Üçüncü yargımız bir sıvının sıcaklığı arttıkça buhar basıncı da artar diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sıvının sıcaklık ıı, sıcaklığı arttıkça arkadaşlar ee, buhar basınçları da artar. Üçüncü yargımız da doğrudur. Doğru seçeneğimiz D şıkkı oluyor. 2 ve 3 doğru bir yanlış. Beşinci sorumuza geçelim. Evet dolma kalem mürekkebi ile ilgili bir soru. Arkadaşlar bu, bu e, müfredat dışı oldu. 2018'de böyle bir soru sormuşlar diye e, böyle bir örnek aldım renklendirici olarak pigment ya da boya içerir. Çabuk kurumaları amacıyla çözücüler sudan daha ucuzdur. Uçucu organik sıvılardır. Evet. Kağıt veya yüzeye tutunmalarını sağlayıcı bağlayıcı maddeler içerir. Üçü de doğrudur. E şıkkı doğru cevaptır arkadaşlar. 6. sorumuza geldiğimizde 6. sorumuzda evet, ee, sıvı halde bulunan üç farklı madde aşağıda gösterildiği gibi üç farklı kaba 100 mililitre olarak konulmuştur diyor. Kaplara 100'er mililitre saf su ilave edilmiş. Buna göre kaplardan hangilerinde çözelti oluşur? Bakın çözelti oluşur diyor. Yani homojen karışım oluşur diyor. Arkadaşlar çözeltileri özellikle moleküler çözeltileri bilmemiz lazım. Çözeltiler oluşurken benzer benzeri çözer kuralına göre oluşur. Polar moleküller polar olanı apolar moleküllerde apolar olanı çözer. Şimdi burada su propilalkol Polar. Karbon tetraklörü ve pentan apolarmış. Arkadaşlar o halde e, bu kapların içerisine polar olan H2O dökeceğiz. Yani dihidrojen monosu suyu dökeceğiz. Pentan neydi arkadaşlar? Pentan apolardı. Hemen yazalım yanına. Karbon tetraklörü de apolardı. Propilarkol ise polardı. O halde su da polar olduğuna göre arkadaşlar Polar, apolarda çözülmez. Ee, karbon tetraklorürde de, de çöz, çözelti oluşmaz. Ancak 3. kapta yani propil alkol, polar, polar olduğu için 3. kapta çözelti oluşur. Hangi kapta çözelti oluşur diyor. Arkadaşlar C şıkkı yalnız 3. kapta çözelti oluşur diyoruz. 7. ve son soruya geldiğimizde arkadaşlar. Bu da hidrokarbonlarla ilgili. Ben bu sene de hidrokarbonlarla ilgili herhangi bir soru sorulacağını düşünmüyorum. Çünkü arkadaşlar e, artık e, hidrokarbonların hidrokarbonlar konusuna 11. ve 12. sınıfta giriyoruz. 12. ve 11. sınıf konuları ayeti konularıdır. Evet. Yine de anlatalım arkadaşlar. Şimdi alkanlar e, tekli bağ olan hidrokarbonlara alkan, çiftli bağ olan e, hidrokarbon yani yapısına en az bir tane çiftli bağ bulunuyorsa alken yapısına en az bir tane üçlü bağ bulunuyorsa da alkin e, ismiyle isimlendirilir arkadaşlar şimdi yukarıda verilen bileşik hidrokarbon türü eşleştirmelerinden hangileri doğrudur diyor bakın burada e, yapısını alken diyor yapısına bir tane çiftli bağ olması lazım evet doğru bu doğrudur arkadaşlar alkol diyor alkol ne demektir Herhangi bir karbona hidroksit bağlı direkt olarak OH bağlı olması gerekiyor. O halde bu yanlıştır. Alkol diyor çünkü arkadaşlar. Bakın alkol karbon atomuna doğrudan bir hidroksit grubunun bağlı olduğu organik bileşiklere verilen genel attır e, diyor. Evet. E, alkan deyince de arkadaşlar bakın buradaki e, karbonlar arasında hep tekli bağ vardır. Evet bu da doğrudur. O halde doğru seçeneğimiz D ve D şıkkı 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlarım 2018 yılına yılında sorulmuş konularla ilgili benzer örnekler çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Müzik